Herkese selamlar arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte basit bir notjes uygulamasını CodePipeline üzerinde ayağa kaldırmaya çalışacağız. Ee, öncelikle şundan bahsedelim. CodePipeline nedir? Kitabı bilgisi şu: Tanımladığınız yayın modeline göre bir kod değişikliği gerçekleştiğinde yayın işleminizin derleme, test ve dağıtım aşamalarını otomatikleştirir. Şimdi bunu bir örnekle anlatalım. Şimdi örneğin bir tane not uygulamanız var. Ve buradan değişiklikler yapıyorsunuz tabii. Siz bu değişiklikleri main branch'ine attığınızda tabii bu branch'i production diye de e, kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz isimleri. Main olsun. Siz bu değişiklikleri main e, branch'ine merge dediğinizde, pushladığınızda, commit dediğinizde kod pipeline geriye kalan tüm işlemleri yani server'a Ayağa kaldırıyor bir tane server var zaten ayakta olan o server'ı çıkartmıyor yanına yeni bir server açıyor orada değişikliği yapıyor daha sonra eski server'ı kapatıp yeni server'ı ee, publish olarak yayınlıyor Bunun dışında code, ee, code pipeline kullanarak otoscaling load balancer gibi işlemleri de yapabilirsiniz aynı şekilde da yapabilirsiniz böyle bir kolaylık sağlıyor aslında Normalde bu CodePipeline'in yaptığı, servisin yaptığı tüm işlemleri biz manuel olarak el, elimizle yapıyorduk. EC2'un içine girerek veya ECR kullanarak. Fakat code, code pipeline tüm bu işlemleri otomatikleştiriyor ve yazılımcının yaptığı değişikliği direkt olarak production'a etkilemesini sağlıyor. Aslında baktığımızda. Peki biz ne kaldıracağız bunun içerisinde? Node.js kaldıracağız. O zaman şimdi yazmaya isterseniz başlayalım. Basit bir Node.js uygulaması yapacağız. Hemen klasörümüzü yaratalım. Simple.not.js diye. Daha sonra içerisine girelim. Ve npm init yes diyerek de init yazmadım ama. <gülüyor> npm kütüphanesini içeri kurduk. Daha sonra npm install express kuralı. Ve bunu da kurduk. Şimdi içerisinde touch app.js adında bir File açalım ve bunun içerisine kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle const express diyerek kurduğumuz, az önce kurduğumuz kütüphaneyi bu kare ile import diyelim içeriye. Daha sonra const app diyerek application'ımızın değişkeni atayalım. App listen diyerek server'ımızı dinleyelim. Eğer burada şöyle bir şey diyebilirim. Process environment Port yerek belki dışarıdan bir port vereceğiz, o yüzden bu kullanalım. Vermezsek 5000 de çalışsın. Son adakta modelimizi dışarı aktaralım. App diyerek. Şimdi bir tane endpoint yazalım. App get. Bu hiçbir şey almasın güverel. Rec rest diyelim. Ve restin diyerek basit bir şey dönsün, en basit şeyi dönsün hatta. Hello YouTube. Bunu da koyalım. Süper. Kodumuzu yazdık. Şimdi bunu bir tane kitap Repos'una Pardon. kitap Repos'una <gülüyor> ekleyelim. Şimdi ne dedik buna? Simple. Node.js yapma. Süper. Private olsun. Kimse, kimsecikler görmesin. Create Repository dedik ve ayakta geldik buraya. NPM Init Init değil. Neydi ya? Çok güzel. Git init. Yani git içeri kurdum. Aklımdayken Unutuyorum çünkü. Git git da koyalım. İçerisindeki not mucusu yanlışlıkla atmasın. Sonra sıkıntı oluyor. 331'den 4'ü indi. Harika. Şimdi geldik buraya. Uzak sunucumuza bağlanalım. Girebilirsem. Süper. Prenci bizi de içeri alalım. Süper. Şimdi git add. Hepsine git, git commit. M. ilk ilk First public diyelim. Küçük kullanmama. Daha sonra uygulamamıza yani bir önce bize artık yapımıza pushlayalım. Yani yaptığımız değişiklikleri git push origin main diyelim. Ve gördüğünüz gibi gitti. Şuraya F5 yaptığımızda yaptığımız değişiklikleri aldık. Şimdi CodePipeline'e geldik. CodePipeline'e gelmek için de AWS açtığınızı düşünün. Önünüze böyle bir ekran gelecek. Search bölümüne CodePipeline yazdığınızda bu şekilde bastığınızda service'e zaten direkt gideceksiniz. Getting started getting tapasarak Orada bulunan create pipeline'e basarak. Direkt pipeline açma sayfasına, yaratma sayfasına kendinizi atabilirsiniz. Şimdi buraya simple node.js app diyelim. Simple node.js app. Hatta code pipeline. Süper. Give service. Kendimi şöyle alayım. Next diyelim. Source diyor. Ben GitHub kullanıyorum. GitHub dedim. Connect GitHub bölümü açıldı. Buradan bağlandığınıza dair. Connection'ı vereceksiniz. Siz burada bir adım daha yapıyorsunuz. Authorization'a izin veriyorsunuz. Ben daha önce verdiğim için bir sorun yaratmadı. Neydi bu? Simple. Not app. Tamam. Süper. Branch olarak da. işte buraya production diye de bir. Branche açabiliyorsunuz veya dev diye de bir branşı bağlayabilirsiniz. Ben main'in main içerisinde yaptığım değişiklikleri algılamasını istiyorum. Next dedim. Code build bu adımı geçeceğim şimdi. Skip dedim. Ve burada AlastinBillstalk'ı seçtim. Şimdi application name istiyor benden. Şu an yok. O zaman gelelim AlastinBillstalk'a bir tane uygulama kuralım. Node.js. Simple. Tamam. Şu olsun. Daha önce konuşmuşum galiba böyle bir şey. Ama şu an kapalı, sorun yok o yüzden. Choose platform. Node.js uygulaması gördüğünüz gibi .NET de var, Java da var, PHP de var, var Python, bir Tomcat gibi. Ben Node.js kullanacağım. 16 olsun. 14 olsun. Simple mu, Upload mu? Upload dediğinizde buradaki değişiklikleri zipleyip hatta mümkünse destini zipleyip buraya yüklüyorsunuz. Simple dersiniz. Gerek kalmıyor. Neden gerek kalmıyor? Zaten ben burada Şurada GitHub'la bağlayayım. O yüzden Zip'i batmama gerek yok. Bu, bu daha kolaylık sağlıyor bana. Daha sonra Create Application diyerek herhangi bir şeyi boş bırakma Yok. Zaten boş bıraksam söyler bana. Kendimi şöyle ge geri alayım. Evet uyu gördüğünüz gibi CodePype'den pardon Elastic Beanstalk kurulmaya başladı. Bakalım gelelim burada duruyor mu? Şimdi e, o kurulmaya devam etsin. Kurduktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Baktığımızda kurulum tamamlandı. Elastic Beals Talk üzerinden. Şimdi bir geri bir ileri yapalım burada. Kendimi şöyle alayım. Yine aynı şeyi seçelim. Skipleyelim bu partı. Süper. Buradan Elastic Beals Talk. Ve uygulamamız geldi. Süper. Burada da zaten baktığımızda Opti yani Hilt'i ayakta. Demek. Hiçbir sorun yok demek. Environment name Olsun. Next diyelim. Özet veriyor bize. Her şey kurulma. Kurulu. Create pipeline diyelim. Ve pipeline'ımızı kuralım. Bakalım. Ne olacak? Bu işlem yaklaşık 3-4 dakika sürebiliyor. Bazen 5 dakikaya kadar çıkabiliyor. Uygulamamız basit olduğu için hızlı daha komplike uygulamalarda kodlarda biraz daha uzun sürebiliyor bu işlem. Evet. Şimdi şöyle, şöyle biraz büyütelim. Şöyle alayım. Şimdi burada ne yapıyor? Sorusu okeydi. Deploy'da sorun verdi. Haydi bakalım neden verdi? Dışysa bakalım. Ne diyor? Hmm, anladım. Şimdi. Şuna bir gelelim. Durken var mı? Baş sorun çıktı. Okey. O zaman parklarına geri gelelim. Bu da pipeline'ımız var. Failed etmiş. Release change diyelim. Ya da içine bir girelim. Edit diyelim. Edit stage. Buna edit diyelim. Avs code pipeline. Buna bağlı, bu buna bağlı. Tamam. Bir de buna bir bakalım. Burada ne var? Deploy'da. Burada bir sıkıntı var. Şuna bir... Şuna bağlayalım. Save diyelim. Burada da save diyelim. Ve bir daha bir ayağa kaldırmaya çalışsın. We diyelim. Ne diyor? Tamam. Şöyle geldim geri. İçeri geldim. Ve... Release change dedim. Bir daha çalıştırıyor bu code pipeline'ı. Bu sorun muhtemelen şu yüzden çıktı. Ben bundan önce de muhtemelen aynı isimde bir e, uygulama yaratmıştım ve environment'lere birbirine çakıştı. Siz de bunu görmüş olduğunuz, normalde yaşamayacağınız şey aynı isimde bir e, code pipeline yaratmadıysanız, environment'ını bağlamadıysanız şu an diplo yaşamasında. Bekleyelim bakalım ne kadar sürecek. Ee, bu aşamada da gördüğünüz gibi bu hala refresh yapalım. Ayakta Environment Updating Updating Starting dedi. Bu da in progress de. Hatta şöyle yapalım. Yapamıyormuşuz galiba. Şöyle bir bastım bakalım. Süper. Gördüğünüz gibi buna bağlı. Bizimki gidip buna bağlandı. Bunun environment'ını verdim. Normalde NV1'i vermek zorundaydım. Ben gidip Terminate edilen Evvarmat'ı verdim. O yüzden orada bir sıkıntı çıktı. Şimdi ayağa kaldırması lazım. Diploy aşamasında hala çökmediğine göre bir şeyler diploy ediliyor. Bakalım sonucunda Notchis uygulamamız ayağa kalkmayı başarabilecek mi? Diploy diployda diploy kalksın öyle devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemyeşil yanıyor bize. Bakalım ne oldu? Diploy edildi. Harika. Peki şimdi ben burayı nasıl gideceğim? Bakalım. Ona geldim. Bize burada bir tane üyeler veriyor. Hadi basalım ona. Kendimi şöyle alayım. Gördüğünüz gibi uzunca bir <gülüyor> üyeler var burada. Çünkü ücretsiz sağlıyor bunu bize. Yani şu anda en azından ücretsiz. Yanlış bir şeye bastım galiba. Bir daha basalım hızlıca. Şimdi şöyle bir uzatalım. Heh, süper. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmazsa ne oluyor? Bu çalışıyor. Zaten başka da bir şey yok. Harika. Peki. Hello World olmasın o. Hello Furkan olsun. Ve buraya bir tane daha get yapalım. Bu da ne olsun, ne olsun, ne olsun. Apple olsun. Rec, res. Super, res Uygulamamız güzelce çalışıyor. Deploy is correct. <gülüyor> Deploy doğru Tamam. Şimdi gelelim git at diyelim. Git commit m second commit diyelim. Ve git push organ main yazalım. Basmayalım. Gelelim buraya. Şuraya bakın. Yem yeşil. Hala hiçbir değişiklik yok. Kodumuz nerede? Kodumuz burada. Şöyle bir küçüldüm ya. Koda basmak istiyorum. Süper. Ve gönderdim. Şu Şuan gönderiyor. Daha uzun süredi. <gülüyor> Süper. Şimdi bakalım buraya ne olacak. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi anında algıladı. Anında dedi ki bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi source tamamlandı. Şu an diplo yaşamasında. Bakalım ne olacak. Diplo diyor. Diplo diyor. Süper. Ve gördüğünüz gibi başarıyla. diplo yaşaması da başarıyla tamamlandı. Bakalım. Nalemde. Hello Furkan. Süper. Demin ne yazıyordu burada ya. <gülüyor> Bakalım ne yazıyormuş. Hello YouTube yazıyormuş. Hello Furkan evetledik. Şimdi gelin bakalım API verirsek ne olacak. Sonra geldik. API yazdık ve bekliyoruz. ve is correct. Gördüğünüz gibi git git üzerinde yaptığımız yani kod üzerinde yaptığımız her değişikliği anında algılayıp onu production'a yansıtan bir service bu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye. bye.